Sarayköy ilçesinde Hasköy'deyiz. Hasköy'de Ömer Gazi Türbesi'ndeyiz. Ömer Gazi'nin hikayesi tabii ki bilinmiyor. Rivayetler üzerinden gelmiyor. Doğumu, ölümü hakkında tam bir bilgi yok. Gelin bunu türbeyle ilgilenen Necdet Bey'den dinleyelim. Ne zamandan beri ilgileniyorsunuz türbeyle? Çocukluğumdan beri, büyüklerimden gördüğüm kadarıyla yapılan işlerin tümünü yapmaktı. Aynen devam ediyorsun, devam ediyorum. Sizden de oğlunuza geçer artık. Vallahi bilemiyorum artık. Çünkü bu dönemde yetiştirdiğimiz evlatlarımız pek cana yakınlık yok. Ne bileyim. Ölmüşlere bu kadar değer de verilmiyor. Sahip çıkmıyor. Çıkılmıyor. Yani o yüzden bilmiyorum tabi zorlayamazsın bak diye. İçinden gelmesi İçinde lazım. Tabi bak. Şura Aynen. ve şura. Olması Peki şey sormak istiyorum. Ömer Dede ile ilgili bildikleriniz geçmişiyle. Geçmişiyle ilgili. E, büyüklerimden duyduğum kadarıyla. E, bizim köyümüzün dışında eskiden pazar kurulmuş. E, mezarlığın karşısında. Burada bir kaçak aranıyormuş. Ee, o kaçak tabi bu da böyle başka yerden geldiği için beni arıyorlar diyerek kaçmış onların önünden. Tabi burada bir el silah atıp yaralayıp burada iki rekat namaz kılıp kafasının kestiği söyleniyor. Kesildiği söyleniyor. Ve de e, kelle Denizli'ye götürülüp masanın üzerine konduğunda masanın üzerinde kellenin döndüğü aranılan adam olmadı. Defnetilmesi söyleniyor. O gündür bugündür bu şekilde biz büyüklerimizden duyduk. İşte ben anlatıyorum. Kişileri bilgilendiriyorum bu yönde bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla. Ve de o gündür bugündür yani kendimi bildim bileli bu dedeyle de ilgileniyor. Ne güzel. En azından ilgileniyorsunuz. Diğer evet. türbeler maalesef bu kadar bakımı evet. değil. Ya seyircilerimize söylemek istiyorum. Yani burası açık bir alan. Tarlanın içinde kendi bahçeniz değil mi burası? Evet. Kendi bahçesinin içinde. Hem koruyup hem sahip çıkıyor ve tür <gülüyor> ve türbenin penceresi yok. Camlı penceresi yok. Açık alan. Açık alan olmasına rağmen yerdeki seccadelerde bir gram toz bulamazsınız. Ya yani bu konuda tebrik ediyorum sizi. Sağ Peki ederim. son bir defa şeyi sorayım size. Rivayetler daha önce büyüklerimizin gördü. Hepsine saygı duyarım, inanılacaklara inanırım, inanılmayacaklara da seçerim, ona göre yön çizim. Mesela neler var bildiğiniz? Mesela Çallı dayıda arkadaşı varmış tü dedenin, Burayı mesela yapılmasında vesile olmuş. Çallı oğlu ben yandım demiş, üstümü ört demiş mesela bunlar. Birbirleriyle görüşmeleri, sonra burada yine ninem anlattı. Şurada duvarın üzerine yemek, ekmek yapılmış. Zamanında burada bahçe evi vardı. Hı. Ekmeği yağlayıp yemiş. Dedemin yağı, yağı yanıyor burada. Ee, başka bir şey, zey, zeytin yanar. Onun yağından ekmeği yağlamış, yemiş. Üstünü de tütün içmiş. Ve demiş ki, ha, üstüne de şurada hasır vardı eskiden. Hasırı da örtmüş, uyumuş. Bu sefer de ateşi tutturmamış dede. hasırı yakmaya durmuş. Hasır yanınca bir de beraber ikisi söndürmüşle. Neden yaktın demiş. Eşkere konuşurlarmış yani onlar ikisi. O kadar sapmış ki o. İkisi beraber böyle konuşurlamış. Demiş ki e, e, yağımdan ekmek yağladın yedin. Üstünde keyif yaptın demiş. E, yakma, yakmayıp bir de hasırımı demiş üstünü örttün uyudun. Yakmayıp da ne yapayım demiş. Peki ne söndürdün demiş. S söndürmüş yine. Yani. yani İçerde bir şeyler var yine. İçeride var, <gülüyor> var. Hem yakıyor hem söndürüyor. Peki, kabirin üzerinde kandil var ya kandili. Evet. Bunu kullanıyorsunuz yakıyorsunuz. Bu, tabi. Perşembe, Pazar yanıyor. Günlerin bir özelliği var mı? Hayır, bir özelliği yok. Bu şekilde yanıyordu dayılarım, dayım yapıyordu. O da rahmetli oldu. Ben de ondan gördüğüm gibi devam ettiriyorum.